Üçel Otogaz menüsünden herkese merhaba ben Emrah Çelik bugünkü montaj konumuz Subaru boxer motora sahip 2 litre hacminde otomatik bir aracımız müşterimiz Hakan Bey bizi videoda, videolardan sosyal medyadan e, takip ediyormuş Subaru konusunda da çok montajımız var zaten o da kendisi de bizim tecrübeli olduğumuzu düşünerekler e, bizim yanımıza geldi bizi sorduğu ilk soru şu oldu dedi ki manifold sökülüyor mu evet subarularda biz manifoldu söküyoruz neden? Subaru'larda bu boksör motorlarda özellikle biz uzatma yapıyoruz. Subapların ağzına kadar gaz enjeksiyonunu ulaştırmak için uzatma, LPG'ciler arasında sallama dediğimiz aparat sistemiyle montaj yapıyoruz. Bunun için manifold sökülüyor. Sökülmeden Subaru'larda montaj 3 el ailesi olarak kesinlikle yapmıyoruz. Barbanında manifoldu söküldü. Subapların ağzına kadar yakıt enjeksiyonu ulaştırıldı. Ee, i̇nşallah müşterimiz bu konuda hani uzun vadede rölenti sorunları yaşanmayacaktır ki biz e, Subaru'larda uzatmayı rölentide sıkıntı yaşanmasın diye yapıyoruz. Ee, Hakan Bey de umarım uzun süre sorunsuz bir şekilde kullanacaktır. Bu aracımızda e, Atiker'in Grand modelini tercih ettik. E, müşterimizle beraber ayarları yapıldı. Zaten yol ayarları 3 e, olarak kesinlikle yaptığımız bir konu. Ki ben her videolarımda bundan bahsediyorum. Ne kadar iyi montaj yaparsan yap, yul ayarı sürece herhangi bir faydası olmayacaktır yaptığını, mont, yaptığınız montajın. Hakan Bey bizi sosyal medyanı izlemiş. Nasıl Hakan Bey? Montaj, siz de buradaydınız. Fırsat buldukça da montaj izlediniz. Evet, gayet güzel, başarılı. Zaten çok inceleyip sık dokuduk. Yani aracımızı seviyoruz. Biraz da bunlar özel isteyen, hassas motorlar olduğunu düşünüyorum. Evet. Subaru'ların özellikle. Uzun araştırma sonucu 3L otogazla karar kıldık. Gerek kendi videoları olsun, gerek yaptığı işleri inceleme fırsatı bulduk. Güzel diyaloglarımız var. Telefonlarda da daha önce gelmeden önce birkaç sefer konuştuk. Bizi tatmin edecek açıklamaları aldıktan sonra da randevumuzu aldık. Gaz montajımızda dedikleri saatte özellikle. Aracımızı teslim alacağız inşallah. Bir sorun da yaşayacağım pek düşünmüyorum. Bir açarsak da adres belli ben zaten burada. Kendileri tecrübeli. Bütün sorularımıza net cevap alabiliyoruz. Daha önce montaj yaptırmış insanların yorumları da ortada. Onları da okuduk, değerlendirdik. İlgi da çok güzel. En azından sorduğumuz soruları bizim anlayacağımız kadar anlatıyorlar. Bu da bize yeterli zaten. Bundan sonra sadık bizim kendi kaderimiz, nasibimiz ne diyelim. Herkes hayırlı olsun. Umarım bol tasarruflu ıı, sürüşler yaparsınız. İnşallah. Bol kilometreler <gülüyor> yaparsınız. Güle güle İnşallah. kullanın. Ee, farklı bir videoda görüşmek üzere. Herkese iyi günler. İyi günler.